size Selam Teknoloji Oku takipçileri bugün sizlerle beraber bir Airfry incelemesiyle beraberiz. Yanımızda Zilan'cımız bulunuyor. Zilan bir Airfry arkadaşlar. Ve bu videoyu aslında Zilan'ı test ettikten sonra çekiyoruz. Bizi karnımızı dayırdı. E, aç bırakmadı bugün. Teşekkür ediyoruz Zilan'a. Öncelikle Zilan'ın tasarımından başlayacak olursak neredeyse X-Large boylarında bir Airfry ve ön taraflarında modları bulunuyor. Hemen üst tarafında bir LCD panelimiz yer alıyor. Arka tarafındaysa şöyle de bir fişimiz var. Ön tarafında Airfry'ı bu şekilde kolay bir şekilde açık kapatabiliyoruz. Ve burada bir adet çıt var. Ondan bastığımız zaman bu şekilde çıkartabiliyoruz. Kullanımı oldukça kolay ve basit. Daha öncesinde bir Airfryer videosu çekmiştik. Umarım o videoyu da izlemişsinizdir. Airfryer'in yararlarından ve ekstralarından da orada bahsediyorduk. Şimdi Zilan'dan gidecek olursak. Zilan'ın öncelikle bir teknik özellik tablosuna bakalım. Daha sonrasında birkaç tane daha detaydan bahsettikten sonra bir pişirme deneyimi gerçekleştirdik. Alp beraber daha sonrasında onu bir güzel ham diye yedik. Onlara da tekrar geleceğiz. O zaman teknik özellik tablosu Gelsin. Max 200 derece sıcaklığa ulaşabilen Airfry'in 8 adet otomatik pişirme modu bulunuyor. 4.6 litrelik yapışmaz kaplamalı iç set ile bulaşık makinenizde de rahatlıkça yıkayabiliyorsunuz. 1500 wattlık güce sahip cihaz yaklaşık 4 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Evinizde tezgahınıza rahatça kullanabileceğiniz bu Airfry gerçekten çok güzel işler başarıyor. Yukarıdaki paneli birazcık daha detaylı girmek istiyorum şimdi. Yan tarafta bir Start tuşumuz bulunuyor. Buradan modunuzu ayarladıktan sonra ya da kendi ayarladığınız süre ve zamandan sonra Start tuşuna bastığınız zaman Airfry'iniz çalışmaya başlıyor. Eğer durdurmak istiyorsanız da Cancel butonuna tıkladığınızda da pişirme işleminiz kısa bir süreliğine duruyor. Yani siz ne zaman başlarsanız o zamana kadar durmuş oluyor. Hemen altında burada gördüğünüz time'la dakikayı ayarlayabiliyorsun. İstediğiniz dakikaya ulaşabilirsiniz. Hemen yanında da derecesini ayarlayabileceğimiz bir buton bulunuyor. Alt tarafında ise modlarımız var. Warm Up butonuyla cihazınız en başında ısınıyor. Eğer tavuğumuzu pişirdiniz ve ısıtmak istiyorum diyorsanız Warm Up moduyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Hemen yanında cipsi, yani patates kızartmalarını yapabileceğiniz ee, yanında chicken sığ, karides, et, kek ve balık pişirebileceğiniz farklı farklı modlar bulunuyor. Hepsinin ayarı zaten otomatik bir şekilde var. Ama eğer ki atıyorum tavu biz yedik. Çok da güzel olmuştu ama ben çok daha fazla kızarmış bir tavuk istiyorum diyorsanız. Yine dereceyi arttırabilir veya zamanı artırıp kendi istediğinize göre bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece bunlarla sınırlı değil bu arada. Yani 8 tane mod var ve sadece bu 8 modu mu yapabilirim? Hayır. İstediğiniz gibi istediğiniz ürünü bu Airfry sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar sadece otomatik olarak tanımlanmış farklı farklı modlar. Dediğim gibi aşağıdan hemen şöyle çekmek suretiyle açabiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Teknik detaylarda da bahsettim. Bulaşık makinenize koymanız yeterli. Gayet iyi bir şekilde yıkanıyor ama tereddütlüyseniz bu konuda normal bulaşık bezinizle eğer o tırtıklı tarafını, yeşil tarafı vardır ya orayla bastırmak değil de diğer sünger tarafıyla temizlerseniz çok çok daha iyi olur sizin için. Kablo uzunluğundan da bahsetmek istiyorum aslında. Şöyle neredeyse 1 metre boyunda bir kablomuz var ve bu kablo bence oldukça yeterli. Arka tarafta da havayı verdiği bir bir alan bulunuyor. Bunda detaylarda eminim. Şu an görüyorsunuzdur. Cihazı elinize aldınız diyelim. İlk defa kullanacaksınız. Onun da detayını vermek istiyorum. Kendi içerisinde en başında çalıştırırsanız ve yıkarsanız çok daha iyi sonuçlar alacaksınızdır. Çünkü en başta bir koku yaptığı söyleniyor. Her Air Fry'de geçerli bu. Ee, o yüzden cihazı ilk aldığınızda güzelce bir temizleyin. Kendi içerisinde 1-2-3 kere çalıştırın ve ondan sonra kullanmaya başlayın diyeyim. Şimdi gelelim asıl önemli yere. Yani anlatıyorsun Beyza ama sonuç ne olacak? Çünkü Air karşı bazen böyle tereddütlerimiz olabiliyor. Yani fırın var Air e ne gerek var gibi ya da çok fazla sebep bulabiliyoruz buna karşı. Biz de Ayk ile beraber dedik ki bunu bir deneyelim. Bugünkü yemeğimizi Enfra ile beraber yapalım. Ve Zil amcamız e, biz de bu konuda yardımcı oldu. E, menümüzde köftemiz vardı. Butumuz vardı ve patates kızartmamız vardı. Bunların hepsini bu airfryer sayesinde kısa bir sürede gerçekleştirdik. Orada şu detaydan bahsetmek istiyorum. Birazdan izleyeceksiniz. Sizler için gösterebilmek için butu, köfteyi ve patatesi ayrı ayrı pişirdik. Ama bunu dilerseniz ki aynı anda da içine atabiliyorsunuz. Biz o yüzden belki birazcık süre kaybetmiş olabiliriz. Ama bunların hepsini bir arada atmayı düşünüyorsanız o zaman çok çok kısa bir sürede bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Ee, videoyu yine izleyeceksiniz dediğim gibi ama biz 3 kişiydik. 3 kişiye gayet yetecek bir şekilde bize yemekler sundu. Bunu neredeyse bu ürünü bir 5 kişilik bir aile için rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Bunda detayını vermiş olalım. O zaman yemek serüvenimize geçelim. Bu yemekleri nasıl hazırladık ve tadım testimize, bize neler sundu onları izleyelim ve gelelim. Biz normal yemeklerimizi her gün dışarıdan sipariş ediyoruz ama bugün yanımızda Zilan var ve Zilan'ı kullanmak istiyoruz. Bir köftemiz bir butumuz, bir de patates kızarmamız var. Bugün bu yemeklerin hepsini Zilan'la beraber yapacağız. Zaten detaylarda da göreceksiniz. Yedikten sonra tadım testini de sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Dedikleri kadar çıtırlığı sağlanıyor mu, yumuşak mı, zeytinyağı mı ya da hangi yağı kullanıyorsak iyi bir şekilde işlemiş mi? Bunların hepsini sizlerle beraber değerlendireceğiz. İlk olarak tavuğumuzla başlayacağız. Ben birazdan tavukları baharatlayacağım. Daha sonrasında geleceğim. Tavuklarımızı baharatladık ve yerleştirdik. Izgaramız vardı. iki katlı bir şekilde tavuklarımızı koyduk. Ve şimdi zilanın içine koyup pişmesini bekleyeceğiz. Hemen alıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Farklı farklı modlarımız var demiştik. Çıkınla başlıyoruz. 25 dakika ve 180 derecelik bir ayar verdi bize. Dilerseniz bunu buradan zamanı arttırabilir, dilerseniz derecesini arttırabilirsiniz. Ama otomatik olduğu için ben direkt start tuşuna basıyorum. Arkadaşlar şu an mutfaktayız. Hem açız, aç olduğumuz için bu koku daha güzel geliyor. Gerçekten şu an 10 saniyemiz kaldı. 10 saniye sonunda bir e, ötme ile beraber bizi uyaracak. Evet, sesi duydunuz. O zaman Alp, hazır mısın? Çıkartıyorum. Evet. Abi çok güzel kokuyor, bana bakın. Evet, şu yüzümün mutluluğunu görüyor musunuz? Çok açım ve mükemmel kokuyor. Çok heyecanlıyım, açıyorum. Ve çıtır çıtır görünüyor yemek için. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Şunu söyleyeyim. Hemen şöyle bir bakacağım. Evet yapışmamış. Ee, hiç sallamadık içerisinde. Ve sallamadığımız halde yapışmaması çok güzel. Şimdi bunu bekletmeyeceğim. Hemen tencereme koyacağım. Patateslerimi dağıtıp artık yemeye başlayalım istiyorum. Evet şimdi de patateslerimizi yerleştirdik. Ve ayarlı moduyla beraber çalıştırmaya başlayacağız. Patateslerimi koydum. Cips modu, patates modu aslında. Bastığınız zaman 20 dakikada 200 derecede başlatacak ve başlattım. 20 dakika boyunca da bunu bekleyeceğiz. Bekledikten sonra çok küçük de bir köftemiz var. Onu da ısıttıktan sonra hepsini yemeye başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Bakalım patatesler nasıl çıkacak? Çıtır çıtır olacak mı? Merak ediyorum. Patateslerimizi atmıştık Air fry'ımıza ve yaklaşık 20 saniyemiz falan kaldı. Ee, hiç karıştırmadık nasıl olduğunu bilmiyorum açmadık bakmadık da ee, çok çok azıcık bir yağ vardı yani o kadar azdı ki normalde tavuğun yağıyla pişti aslında öyle de düşünebilirsiniz. 10 saniye kaldı 10 saniyenin üzerine bir 10 saniye geçtikten sonra bize uyarı veriyor. 200 derecede patatesimiz pişti bakalım uyarı vermesini bekleyelim önce. 15 saniye falan geçiyor uyarı vermesi için. Bu arada uyarı vermeden de açabiliriz ama evet uyarımız da geldi. Patateslerimiz bu şekilde görünüyor. Bir küçük şuralarda bir kızarmalar gördüm ama bir tane bakayım mı? <gülüyor> evet hazır mısınız? Çok sıcak. Evet. O çıtırtıyı hissediyorsunuz ki patatesinize de bağlı kesinlikle. Bence çok güzel olmuş. İçi yumuşacık. Yaşı kıtır kıtır geliyor. Hmm, ama sıcak. Şimdi son olarak köftelerimizi de atıyoruz. Ve artık yemeye başlıyoruz. 15 dakikaydı süre ama neredeyse 10 dakika içerisinde böyle bir sonuç elde ettiğimiz için artık köftelerimi çıkartıyorum. Tabağa yerleştireceğim. Bir önceki patatesim ve tavuğumu da çok azcık ısıttıktan sonra artık yiyeceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yiyeceğiz. O zaman ben bunları tabağa koyuyorum. Köftelerimizi tabaklara yerleştirdik. Bir önceki tavuğumuzu ve patatesimizi de ısıtmak için airfryer'ımızın zilanımızın içine koyduk. Buradan dakikayı ayarlayabiliyorsunuz. Biz neredeyse 2 dakika bir ısınma süresi koyduk. Buradan Dereceyi de arttırabiliyorsunuz. Bir 2 dakika ısınsın artık yemeklerimizi tabağımıza koyalım ve yiyelim. Sonunda tabaklarımızı önümüze koyduk. Şu an önümüzde hazır bir köftemiz, butlarımız ve patates kızartmamız bulunuyor. Bunların hepsinin tadım testlerini Alp ile beraber din En sevdiğim kısma geldik. Evet. Tadım evet, kısmı. Evet. Şimdi hangisinden başlayalım? şunu merak ettim öncesinde. Sonunda dedin ama hani sence ilk önce sen şu fikrini sormak istiyorum. Üç çeşit yemek için bu kadar zaman harcamamı evet. sence fazla mı az mı? Bence ya, az gibi bence geldi. Az. Evet. Yani 20 dakika. Şöyle düşünüyorum. 2-3 tane evinde ev anında 20 dakikada tüm yemeğin hazır ama yani normal bir köfteyi hazırlamak, yapmak etmek 20 dakikadan fazla. Hele butu. Yani yine fırına atsan okey ama yani fırından çok daha hızlı bir şekilde evet. hallediyor. Enerji tüketiminde ve yağ oranında düşünürsek hı hı. çok çok büyük bir avantajı var bence. Hadi tadalım o zaman. Ben tamam. patatesden başlıyorum. Tamam başlayalım. Uçtudurma bile yetiyor. Bence çıtırdık konusunda 10'da veririm. Net. 10'da 8. Kim beklemesine yani? rağmen. Çünkü bekleyince yumuşar yine bile çıtırdamaya Aynen. devam ediyor. Bir tek bizden eksiklik. Tuzunu atmamışım. <gülüyor> evet. Tuz ister misin? Olur. Bir de şöyle bir şey var. Mesela hani bu süre için yeterli dedik çünkü hani tavuğa göre oranladık eğer daha küçük bir modeli olsaydı şey diyebilirdik işte iki sefer, üç sefer etmemiz gerekiyor diyebilirdik hı hı. ama biz üç kişi yiyeceğimiz halde tek seferde tüm tavuklar evet. tam bir insana yetecek kadar yani o yüzden büyük boyunu almak daha iyi. Evet, üç ve beş kişi burunla rahat yer, yani. üç ve beş kişi, yani beşin üzeri biraz O alacağız, zaman alacağız, köftemize bakalım. Tamam, evet. köfte. Nasıl sen içi yani hep içinin çi olacağını hissediyorum nasıl olacak merak ediyorum. Bir tat bakalım ben yorum yapmayacağım. Ben çok beğendim ya güzel olmuş. Güzel hani. dışı güzel pişmiş bir kere. Hı hı i̇çi de pişmiş. Evet içi de pişmiş ya çi hissetmedim ama. Bir köftenin pişmemişi de kötü oluyor ya tadı. Hani direkt pişmemişse anlardım mesela ben dayanacağım valla tavuğa da bakacağım çok merak ettim. Hatta bunu elimle tutacağım. Börünmüyor Köfteye şimdi. kaç pamuksin on üzerine. Köfteye Yine sekiz ya yine. Sen? Ben yedi veriyorum ya. Aa bir puan gitmiş hocam. Başlıyorum. Kesinlikle günün yıldızı tavuk. Zaten Patates üzerine... ve tavuk ya. ya Zaten detaylarda çektik. Evet. O kızarıklığı görüyorsunuz. Ki buna ne kadar yağ attık biliyor musunuz? Baharatı hazırlarken attığımız bir tatlı kaşığı yağ falandı. Evet. Ve üzerine hiç yağ atmadık. O yağ ile patates kızardı. <gülüyor> ve üzerine Köfte kızardı yani ve çok azıcıktı ya tavuk ondan abi. Ya benim böyle airfryer'a hep önyargım vardı istediğimiz gibi pişmez falan gibi. Tabii bunun devamında temizlikle alakalı da sıkıntılar vardı onlara zaten yine değineceğiz yemeğimizi yedikten sonra. Ama ön yargı kalktı harbiden diyorum acaba alsam mı diye. Yarın ne kek yapacağım. Elma fileli kek de oluyor. Sonra ciğer. <gülüyor> Her şey böyle deniyor. Güzel ya benden tam aldı. Ben çok beğendim. Hani tavuk köfte demişim. O da Yiyelim bence artık. Yiyelim. Biz yedik. Allah arttırsın. Görüşürüz. <gülüyor> Sofraya da <bırak> <gülüyor> Yemek testimizi izlemiş oldunuz. Biz ile Ürünü çokça beğendik. Zaten Alp'in ben yemekleri yaparken arkada gözünden butlar falan çıkıyordu. O kadar güzel de bir koku yaymıştı etrafa. Ben çok beğendim ürünü. Fiyatı da oldukça uygun. Yani şu an sadece 3 tane ürün deneyebildik. Tabii ki bunları farklı farklı denemek lazım ama her yere yayabilmişti ve en önemlisi yağ oranı çok çok az bir şekilde yani her tarafa yaymıştı. Biz o yağı Sadece nerede kullandık biliyor musunuz? Butu yaparken, e, harmanlarken baharatlarla beraber yani Alp bir tatlı kaşığı kadar falan yağ koydu içerisinde. Ve biz o bir tatlı kaşığıyla size yemin ediyorum köfteyi yaptık, patatesi yaptık ve tavuğu yaptık. Hepsine de yağ oranı bence oldukça iyiydi. Yani böyle kuru falan da değildi. Çok güzel bizi pişirdi. Zeytinyağının bu devirde arttığı fiyatlara nazaran böyle kullanışlı tasarruflu bir ürün olması bence oldukça güzel. Fiyatına geleyim. Fiyatı ise 2000 TL. Yani 2000 TL'yi biz artık bir aylık yemeğimize veriyoruz dışarıda. Ona vereceğimize böyle güzel bir fry alıp Eyle kendi yemeklerimizi kendimiz yapsak çok daha tasarruflu olur diye düşünüyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Zilam Türksel Pasaj'dan satılmaya başladı. Oradan da ulaşabilirsiniz. Aşağıya linkini de bırakacağım. Siz nasıl buldunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer fırın hakkındaki düşüncelerinizi bizlere belirtirseniz oldukça seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay.